Biz gece namaz kılmakla olmanız. İmam Ali aleyhisselam şehirlerin valilerine yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur. Halkla en zayıfları gibi namaz kıl ve namazda fitne çıkarmaya çalışma. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yalnız olunca üç tekbir. İmam olunca da bir tekbir yeterlidir. Zira cemaat arasında muhtaç, zayıf ve yaşlı kimseler de vardır. Hazreti Ali kendisine cemaat namazına kim layıktır diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların imamlığını daha çok Kur'an okuyan yani kıraati iyi olan kimse üstlenmelidir. Eğer kıraatlerde eşit olurlarsa, hicrette daha önde olan kimse imam olmalıdır. Eğer hicrette de eşit olurlarsa, yaşı fazla olan kimse bunu üstlenmelidir. Eğer yaşları aynı olursa, sünneti daha iyi bilen ve dinde daha fakih olan kimse imamlığı üstlenmelidir. Sizlerden hiç kimse birinin evinde, ev sahibinden ve hiçbir hakimden hakim olduğu bölgede öne geçmesin. Allah'ın kitabında buyrulur ki, Geceleyin uyanıp yalnız sana mahsus olarak fazladan namaz kıl. Belki de Rabbin seni övülmüş makama yükseltir. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini almış olarak bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce iyi davrananlardı. Onlar geceleri az uyuyanlardı. Allah'ın sevgilisi Hazreti Ali'ye tavsiyesinde buyurdu ki gece namazını terk etme. Hz. Peygamber bu cümleyi dört defa tekrarladı. Yine Allah'ın sevgilisi Hazreti Ali'ye buyurdu ki, Mü'min üç şeyle sevinir. Kardeşleriyle görüşmekten, oruç olduğunda iftar etmekten ve gece sonunda kıldığı teheccüd namazından. Bir hadis-i şeriflerinde yine buyurdu ki, Cebrail sürekli olarak bana gece namaz kılmak için kalkmayı tavsiye etti. Öyle ki ümmetimin en iyi fertlerinin geceleri asla uyumayacaklarını zannettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Cebrail sürekli olarak bana gece ibadet etmek için kalkmayı tavsiye etti. Ümmetimin iyilerinin gecenin çok az bir kısmı dışında asla uyumayacağını zannettim. Resulullah buyurdu ki Allah İbrahim'i insanlara yemek yedirdiği ve insanların uyuduğu bir zamanda namaz kıldığı için kendine halil yani dost kıldı. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Mü'minin şerafeti gece namazındadır. Mü'minin izzeti ise insanların yüz suyunu dökmekten sakınmadadır. Hazreti Ali aleyhisselam her zaman şöyle derdi. Biz insanlara yedirmekle ve zorluklarda insanlara yardımcı olmakla ve insanların uyuduğu bir zamanda namaz kılmakla emrolunan Ehl-i Beytiz.